Biz ta pazar gününden beri Belek'teydik. Bir haber geldi ki Ankara Üç Belek'e geliyor. Dedik o zaman biz uzatalım biraz. Ankara ucunu tesislerde yakalamıyoruz. Otelde yakalarız. Şimdi Belek'teyiz. Harika bir otelde Ankara Üç. Kamp yapıyor. Bugün salon çalışması olduğu için antrenmanı çekemedik. Ama takımı en iyi izleyen adamı yakaladım. <gülüyor> Doğru muyum? Ya biz, yani sayılır. Biz, biz sahada takımı en iyi izleyen yani her zaman kalecidir. Bence. Evet en arkadan ben gördüğüm için abi. Herkesi görüyorum. Kimse ne? kaçamıyor. Şimdi oradan baktığın zaman takım nasıl gözüküyor? Ya oradan baktığın zaman top en öndeyse, erendeyse <gülüyor> sıkıntı yok. Çok güzel gözüküyor. Ama yaklaştıkça stres artıyor. Yani top uzaksa takım iyi gözüküyor abi. İyi bir defans attılar aslında. Evet, yani var. bekleriyle beraber iyi bir defans attılar. Yusuf yıllardır bildiğim Evet. Çok iyi bir stoper. Ee, Yanında sınav beraberiz. genelde oluyor. Ee, bir tarafta Pinto var, öbür tarafta Erdem var. Murat da değişiyorlar arada. Ve pozisyon vermeyen bir Ankara'cı var. Şimdi Yasin oynuyor Pinto Sakar. Evet, işte Allah, o da düzelir. O rotasyona girerler. Ama herkesin söylediği biz tribünde bu maçı izlerken keyif alamıyoruz. Sen kalede izlerken keyif alabiliyor musun maçtan? Vallahi abi şimdi e, konum olarak çok keyifli bir konumdayız biliyorsunuz yani lider sayılıyoruz. Üniversite aynı puandayız. 45 puanımız var ben çok keyif alıyorum yani. Şimdi e, yani futbolda tabii herkes biz de çok istiyoruz mesela her maçı 3-0, 4-0 işte kazanalım ama bu ligde maalesef hele özellikle bu sene PTT liginde yani birincilikte PTT demeyelim. Çok zor böyle maçlar. Yani Çünkü herkes herkesi yenebiliyor. Görüyorsunuz. Yani bandırma Spor bile geçen hafta Erzurum'u yendi. Ama bir hafta önce 3-0'dan Denizli Spor'a 4-3 maçı verdi yani. Yani bu lig gerçekten zor. Serseri mayın bir... gibi takımlar çok Ya bu sefer çok zor abi. İnanılmaz zor. İşte herkes herkese çelme takabiliyor. Şimdi bizim ummadığımız maçlarda biz 6 puan kaybettik. işte Altın Ordu, Adana Spor. İşte yani bunlar bu ligin ne kadar zor olduğunu aslında gösteriyor. İşte bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum ilk yarı itibariyle şu ana kadar itibariyle ee, iyi futbol da oynadığımızı düşünüyorum. E niye peki gözükmüyor? İyi oynadınız ben ya yani, istatistiklerde Ankara yani, kötü futbol oynamıyor diyor zaten. Zaten istatistiklerde Heh. net gözüküyor yani bunun tartışmasız yani bizim niye istatistik biz verilerimiz gerçekten bu. çok iyi. Yani bilemiyorum ben de anlam veremiyorum. Ya yani kimse mutlu olmuyor bir şekilde ama sonuçta skoru alınca Genelde insanlar e, mutsuz olsa bile tabloya baktığı zaman Ankara gücü şu an konum itibari lider. ikinci diyelim hadi. Şu an bugün lig bitse bir Süper Lig'e çıkıyoruz. Ki, Kila da çıkıyorsunuz. Kila bizde arkadan gelen en yakın takipçimizde şu an 7 puan farkımız evet. var. Yani bunlar hep avantaj. Sen Hatay'da da şampiyonluğu yaşadın. Evet yaşadım. Hatay'da futbol keyfini alabilmiştin. Hatay'da da abi inan. Yani biz belki bundan daha kötü oynuyorduk. Ama gerçekten yine iyi bir savunma yapıyorduk. Az gol yiyorduk. Ondan sonra e, maçlar böyle 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, 2-1. Böyle böyle. E, hatta orada da e, şu bana tecrübem şunu gösterdi. Biz 10 puan farklı öndeydik. Yani son haftaya kadar şampiyonluğu garantileyemedik. Yani evet. çok zordu. E, çünkü bizim yani Ankara gücünün gerçekten çok muhteşem bir taraftarı var. yani bu gücü arkamıza arkamızda hissediyoruz. Arkamızda oldukları zaman da yani belki iyi futbol bence iyi futbol oynuyoruz ama iyi futbol görmeseler bile bizde inanılmaz mücadele hırsı görüyorlar. Olmasa zaten bu son dakikada golleri olmaz. Tabii bence. yani biz yani. son ana kadar maçı bırakmıyoruz. Ee, zaten sabırla oynuyoruz. Tecrübeli de bir takımız. Ee, hocamız bize devamlı zaten bunu söylüyor. Ee, sabırla pas yaptığımız zaman mesela bu bu son 2-3 maçtır. Hep 90'da atıyoruz ama yani aslında oyunun hakimi biz oluyoruz yani. Mesela rakip çok fazla pozisyona giremiyor. Çok fazla pozisyon da vermiyoruz zaten. Takım savunmamızı çok iyi yapıyoruz. İşte yani gol geliyor bir şekilde. 90'da geliyor, 80'de geliyor, 90 artı 4'te geliyor ama geliyor maçı kazanıyorsun. Sonuç itibariyle kazanıyorsun yani abi. Burada kazanmak önemli. Şimdi biraz önce fazla otelde dediler ziyarete gelmiş herhalde. Ha, öyle mi? Ya ben Pazdan'ın bir cümlesini hatırlıyorum. Ya topu biraz ileriye dikin de biz bir nefes alalım diye. Ankara Ölcü tamamen kendi sahasında futbol oynadı. 200 sezon geçirdi. Evet. Kadro darlığından. ofansta yeterli. Topu tutacak adamları olmamasından dolayı. Senin biraz önce bahsettiğin Hatay gerçekten keyifli futbol oynamadı. Ondan önceki sene keyifli futbol oynuyordu. Çıkamadı. Evet, çıkamadık. Finalde kaybettiğimiz sene gerçekten çok eziyorduk rakipleri. Evet. Yani çok iyi puan topladık ama şampiyon olamadık. Evet, gençler yani iki hafta daha uzasaydı gençler yerine ben Tabii, bir hafta, diyordum. bir hafta sonra, evet. bir hafta daha uzun olsaydı, lik biz çıkardık direkt. Orada da mesela iyi futbol oynuyordu, gerçekten eziyorduk evet. rakipleri, ama çıkamıyorduk mesela, çıkamadık yani. Ankara çıktığında da güzel bir futbol yoktu. Üzerine gideyim. Ya şimdi geçen seneye bakın, Giresunspor evet. örneği var mesela. Biraz daha takım olmaya başarmıştı sanki Giresunspor. Vasa'yı da başarmış. Biz de bence şu an o takım ruhumuz sonuna kadar var yani. Biz ben bütün oynayan, oynamayan genç. En büyük, e, inanılmaz bir takım ortamı var. İnanılmaz bir sahiplenme var. Teknik ekip, yöneticiler, futbolcular yani çok büyük bir kenetlenme var. Ben bunu görüyorum. E, bunu dışarıdan da görüyorlar bence. E, i̇şte bu bence başarıyı getiriyor ya. Hani skor geliyor yani bir şekilde. birliktelikle kalplerimizin temiz olması, oynamayan oyuncunun kalbinin temiz olması, yerine oynayan oyuncuların iyi performans vermek istemesi. Hani o arzuyu görüyoruz. Evet. O arzu bence işte bu skorlara etkisi var bence. Yani mesela biz arzulu istekli oluyoruz. kimse Kimsenin kötülüğünü istemiyor. Bir şekilde 90'da gol geliyor, 80'de gol geliyor. Maçı kazanıyoruz yani. Herkes seviniyor. Futbolun biraz da keyfi burası aslında. Ya Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Şöyle Bazen bir şey vardı abi. Şöyle bir şey vardı. Şimdi biz arkada, diğer takımdan arkadaşlarımız arıyor. Biz işte çok iyi gidiyorsunuz, çok başarılısınız falan diyorlar. Ama diyorlar bu 90'da gelen goller şampiyonluğun sesidir diyorlar. Evet. İnşallah öyledir. Bazıları da 90'da gelen goliler bal diyorlar. Yani 90'da. Ya öyle diyen gelince. de var. Ya şimdi <gülüyor> futbol çok yorum açık bir oyun abi. Biliyorsun. Şimdi sen e, farklı yorumlarsın. Ben farklı yorumlarım. Bu tamamen senin takımına bakış açınına, takımına e, verdiğin destek, verdiğin sevgiyle alakalı. Yani tamamen her şeyi. İşte yaşlı takım, yani. takım. çok ya, yaşlı. Yaşlı dediler. takım. Şimdi yaşlı takım diyorsun abi. E, şimdi Erdem abi takımın en yaşlısı. Baktığın zaman 1. Lig'de yani şu an Erdem abinin gibi bir oyuncu söyleyebilir misin yani Yok. FTT Lig'inde yani 1. Lig'de. Yani bırak 1. Ligi, Süper Lig'de de yerli oyuncuları görüyorsunuz abi yani şimdi biz de tamam yaşlıyız, tecrübeliyiz ama adamı görüyorsunuz yani canla başta mücadele ediyor. Bu tabi sadece Erdem abi için geçerli değil. Atıf Şeşu'yu görüyorsunuz, yeri geliyor, Eren'i görüyorsunuz işte. İyi oyuncularımız ya var. Ya bu işte biraz bu ligde özellikle şampiyonluk mücadelesi verirken yaşlıktan daha tecrübeli bir takım diyebiliriz. Tecrübe, tecrübe kesinlikle yani mix diyelim buna ama tecrübe bence daha ön planda. çünkü kısa serüvende tamam gençler bir yere kadar tempoyla götürebiliyor ama uzun serüvende işe tecrübeliler de katıldığı zaman çok daha farklı bir takım oluyor yani. Abi. Çok Şimdi daha iyi gidiyor yani. Her takıma oyuncu yetiştirmede belli bir kilit noktaları olur. Bazı takım kanat oyuncuları yetiştirmede çok başarılı olur. Bazıları evet. stoper defansa elemanları. Ama Ankara ücünün dediğin zaman aklı ilk gelen kaleci olur. Yokan evet. Akkan gelir, Altay gelir. Evet. Ee, geçmişe döndüğünüz zaman Adil Hoca, Arif Hoca onlar gelir. O kadarı biz yakalayamadık ama Ankara ücünün altyapıdan gelen kalecileri nasıl? Bakabiliyor musun? Şimdi Korcan'ı çok severim. Korcan Altay'ın önünü çok güzel açmıştı. Altay şu anda evet. belli oranda Korcanın önünü açması sayesinde Fenerbahçe'nin kalesine geçebildi. Sen alttan gelen kalecileri nasıl görüyorsun? Beraber çalışıyorsun. Yani şimdi metrekare. burada ilk Altay'la başlayayım. Ben Altay'ı ilk Atay Spor'la biz Ankara Gücü'ne maça gelmiştik. Biz playoff'a çıkmayı garantilemiştik. Ankara Gücü şampiyonluğu garantilemiştik. 19 Hı. Mayıs' kutlama maçıydı. Son maç. O maçta Altay'ın ilk maçıydı diye hatırlıyorum. Evet. O maçtan sonra mesela Altay çok gençti o zaman. Biz yani hocalar olsun arkadaşlarımız olsun dışarıdan izlediğimiz için Altay'ı çok beğenmiştik. O da zaten Kendini ispatlamış bir kaleci Ankara gücünde çok yerlere geldi tabi Korucan'ın da etkisi vardır ama ben Ankara gücünün altyapısındaki kalecileri hep başarılı buluyorum abi. Çünkü bilmiyorum bu geleneksel mi iyi kaleciler var altyapıda. Yok Ankara ücretince benim aklımda evet, kaleciler geliyor var. geliyor yani iyi kaleciler var şu an aklıma düşünüyorum mesela bizde altyapıdan A takımda çıkan kaleciler var tabi hocamız bunu. Bunları devamlı rotasyon yapıyor tabi çok gençleri. Hı hı. Devamlı çıkanlar var. Şimdi rotasyon uğrayıp gençlerin de bu havayı solmasını istiyor hocamız. O yüzden çok başarılı kaleciler var. Mesela yani kim gelse sırıtmadı desem yalan olmaz yani. Tehlike görüyor musun kendini? Tabi ben abi <gülüyor> her zaman tehlike görüyorum yani ama sonuçta burada Ankara gücünün başarısı olacaksa burada kimin oynadığı hiç önemli değil. Yani hiç problem değil. Yeter ki Ankara Gücü'nü biz bu sene söz verdik, Süper Lig'e çıkarmak için geldik. Yani Ankara Gü Süper Lig'e çıkacaksa burada kimin oynadığı hiç önemli değil. Ki bunu hocamız da herkes de gösterdi. Herkes oynayabilir bizim kulübümüz de. Sonuç Ankara Gücü'nün şampiyon olması abi. Şu an biz hepimiz buna fokuslanmış durumdayız. Genç oynamış, yaşlı oynamış hiç önemli değil. Şimdi o üst üste gelen mağlubiyetler, Mustafa Hoca'nın inanmaz tartışılır hale gelmesi, bocalayıp acaba ya biz beceremeyeceğiz, olmayacak bu iş. Devre arasında sağlam transfer gelmezse bizim işimiz zor. Takım da öyle bir ruh hali sende öyle bir ruh hali çalıştun mu? Abi hiç oluşmadı ya. Yani ben, şimdi biz zaten çok iyi başladık. Ee, Mustafa hocayla da burada çalışma fısadı. Kardeşim bir müsaade et, de konuşalım ya. Sana sağlıyor Allah... şu anda. Şu İsa kardeşi, İsa işte İshak, İshak şöyle bir devre arası gönderseydik falan yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok gerçekten abi hocamızın <gülüyor> konusuna geleyim. Ben Mustafa Hoca ile Burcu tanışma fırsatı buldum. Ee, hiç öyle tereddütüm olmadı yani. Götüremeyecek, işte kaldıramayacak. Mağlubiyet yaşadığımızda da takım takımda da mesela şimdi yani şuramız eksik transfer etsek olur mu diyorsun. Ama ikinci araya başladık. Üçte üçte başladık mesela. Zor fixtürden başladık. Ee, yani... İhtiyaç olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Tabi hocamız bunu bilir. E, yönetimimiz daha iyi bilir. Yani bizim takımımız kaldırabilecek pozisyonda. Tabi buna en büyük kararı hocamız ve yöneticilerimiz karar verir. Şimdi şöyle bir şey var. Takımda daha önce 6-7 tane kaptan yapmış futbolcular. Evet. Bu bazı hocalar ben kendilerini özgüvenleriyle alakalı. Derim ki böyle bir kadro istemez. Bu kadar çok affedersin. Ne? Yani yanlış Kapaz diyelim Papaz abi. Fırkol teyimiyle papaz diyoruz. Evet. Abi. Mustafa Hoca o konuda anladığım kadarıyla tecrübeli kadroyu istedi ve kendi özgüven hissettirdi. Siz Mustafa Hoca'nın o özgüveni hissediyor musunuz? Evet. Yani çünkü gerçekten bu kadar yıpratılan bir ortamda, daha maçın içlerinde istifa diye bağırılan bir ortamda. ya yani Diken üstünde giderken bir manada Mustafa Hoca size o özgüveni verebildi mi? Ya tabii ki verdi. Ee, zaten işte bunların hepsi tamamen takımın skorla, oyunla alakalı. Ee, yani Mustafa Hoca'nın şöyle bir lafı vardı. Onu hiç unutmam. Ee, burada bir istifa diye bağlayacak bir kişi varsa, eleştirecek bir kişi varsa benim diye kendini topun önüne attı yani. Topun önüne attı diyeyim pardon. Topun önüne attı adam. Ee, kesinlikle işte tribünler istifa diye bağırıyor, yukluyor bazen bizi ama... Tabii skor istiyorlar onlar değil futbol istiyorlar. Ee, oralarda bile mesela hoca bize hep sakin kaldı. Ee, bize hep özgüven verdi. Ee, siz bu işi yapabilirsiniz, başarabilirsiniz diye. Hep destek oldu arkamızda durdu. Yani biz de onun desteklerini elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte. Ee, tabii ki takımda 6 tane 7 tane kaptanlık yapmış. Oyuncular var, şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Süper Lig'de yıllarca oynamış oyuncular var. Erdem Ankara'yı iki kere yaşadı. Yani Erdem <gülüyor> abi zaten. Yani burada şampiyon futbolcu diye söyleniyor yani. Gelince şampiyon olur. Evet. İnşallah bu sene de şampiyon olur. Yani işte bunlar hep tabii ki takımın artısı bence yani. 7 tane kap kaptan demeyelim de tecrübeli oyuncular. Demin de konuştuğumuz gibi. Evet. Yani tecrübeli oyuncular olması şimdi Türkiye'de herkes şöyle söylüyor. İşte bu adam yaşlı, bu adam çok... Oynadı. Artık bunun yüzü eskidi falan. Yani ben onlara katılmıyorum. Ee, Takımda mutlaka tecrübe olması gerekiyor. Bir de son soru artık. İsa'da daha fazla bekletmiyor mu? da oradan diyor. bağırıyor zaten. Sıkıldım falan diyor. diyor ya, saat konuştum son Takım sonra. her kötü gittiğinde Ankara'cinde bizim konuştuğumuz yönetim paraları vermiyor. Para sıkıntısı var klüpte falan. Evet. Çok kısa bir sıkıntı var mı? Yok çok şükür. Başkanımız Allah razı olsun. Yani elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani yapmasa da biz yaptığını görüyoruz yani. yani sağ olsun yapıyor yani. Şu an için Allah'a şükür kulübümüzde öyle bir sıkıntı yok. Şimdi yıllardır Ankara gücü belki borçlu bir kulüp olarak bilinebilir ama gerçekten Faruk Başkanımızın bunda çok büyük yani. Sen gelirken demediler mi paran alamazsın Ankara gücünden diye? Yani ben... Yani tabii ki söylediler işte borçlu kulüp şu kadar borcu var bu kadar borcu var işte gelinmez gidilmez falan ama biz Faruk Koca dedikleri zaman yani Biz hiç parayı marayı düşünmeden Faruk Başkan'a geldik çünkü gerçekten çok değerli bir insan ee, Bu kulübe çok fazla emek veriyor yani herkesin kolay kolay yapamayacağı bir iş yapıyor şu an yani Çünkü biliyorsun bu karşılıksız bir iş yani evet. destek veriyor adam yani Allah razı olsun kendisine şu ana kadar bir eksiklik hissetmedik biz de ona söz verdik. Şampiyon yapmamız lazım burayı. İnşa İnşallah sözümüzde dururuz yani. Şampiyon olmamız lazım, yoksa bizi <gülüyor> <yani gülüyor> topa tutar, <gülüyor> başkan da ya <gülüyor> <hali görmüyor> ya <gülüyor> Üzülürüz yani abi. Şöyle söyleyeyim, buraya kadar getirdik. Yani şurada yüzdük yüzdük, az bir serüven kaldı. Yani buradan şampiyon olmamız lazım artık yani. Kesin olmamız lazım, çıkmamız lazım. Ankara gücünün yeri Süper Lig. Bu kadar insan emek veriyor. Süper Lig'e çıkardım. Ben işte. tanıştın mı? Abi tanışmadım. Kendisine de buradan sesleniyorum. Tanışmak istiyorum abi kendisiyle. Yani daha tanışmak nasip olmadı ya. O Benekli Ayhan'ın röportajını ben yapmıştım. Öyle mi? Kayseri'ye gidiyorduk ve Ankara ücünün ikincilikten birinci lige çıkma şampiyonluğuydu. Röportajın konusu şuydu. Biz Ankara'da hiç şampiyonluk yaşamadık. Bu şampiyonu nasıl kutlayacağını bilmiyoruz siz biliyor musunuz? <gülüyor> Onun üzerine ikiden bire, biriden süper lige ardından gençler bilin şampiyonu. Biz bayağı bir tecrübe edindik. İnşallah burada ya? Gel hocam. Hocam sana salladık bayağı bir Benekli Ayhan'ı tanıyor musun? Dedim, benekli... Ha, benekli tanışmak yani istiyorum dedim yani. Tanı, tanı. Bir gelsin hocam antrenman o zaman çağıralım Bir yani. Neyse hocam hakkında konuştuklarımı silersin hapsen. Yok yok oraları ben sen ayrı. hallet oraları. Akın ne dediyse doğru söylemiştir. Hocam bak hemen sen geldin hemen sana söyledim. Şimdi takımda 7 tane dedim kaptanlık yapmış futbolcu var. Evet. Hepsi. Ben biliyorum ki bazı teknik direktörler bu kadar cümlenin içerisinde papaz futbolcu takımda görmek istemez. Çok özür dilerim. Kaşar diyorlar. <gülüyor> Papazı kendisi söyledi. <gülüyor> o biraz... Yumuşattım ben. Yumuşatmış. Bu bir, bir manada özgüven meselesidir. Hoca eğer kendine güvenmezse böyle futbolcular istemez. Mustafa Hoca o özgüveni size verdi mi dedim. Akın'ın cevabını da söylemiyor. Ben söyledim hocam onu kesici <gülüyor> <Ben> duymak <gülüyor> istiyorum sana. Verdim oğlum. Verdi verdi. Hoca fazlasını Allah. verdi. Hoca fazlasını verdi. Allah razı olsun. Ee, şimdi şöyle tabii ki bunlar aslında hepsi lider vasıflı ve karakterli arkadaşlarımız. Dolayısıyla alırken aslında bu işin bu boyutunda. Ee, bazen sahanın kenarında söylemek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz şeyleri sahanın içerisine aktarmak bazen zor oluyor. Orada işte benim işlerimi kolaylaştıran bu tecrübe, bu kalite, bu karakter e, yaşanmışlıklar tecrübedir. E, alırken de bunları düşünmüştük. Gerçekten çoğu maçta da e, içerideki bu tecrübelerini, bu liderlik vasıflarını e, ciddi anlamda gösterdiler. Bu, bunu da takıma ve bize çok faydası oldu. Biz hani yaşına bakmayız, kimliğine bakmayız. 10 17 yaşındaki ya da 15 yaşındaki oyuncu da bizim için değerlidir. 37 yaşındaki oyuncu da bizim için değerlidir. Biz onları buraya alırken geçmişlerini biliyorduk, karakterlerini biliyorduk. Dolayısıyla hepsi yıllardır bu işin içerisinde bu işin emekçileri. Gittikleri her yerde mutlaka gittikleri takımlara katma değer sağladılar. Olumlu anlamda. Dolayısıyla buraya da ciddi anlamda sağladılar. İyi ki onlarla çalışıyorum. Ben onları da çok mutluyum. biz e türbünden oyun keyfini alamıyoruz. Hacım kale arkasından bakınca oyun keyfini alıyormuş. Sen <gülüyor> yedek kulübesinden baktığın zaman oyun keyfini alıyor musun? Skor keyfi demiyorum. O istatistik keyfini <gülüyor> de demiyorum. Onlar zaten süper geçiyor. Ya, e, oyun keyfini alabilmek sadece maçın bitirdiğiyle beraber o duyguyu daha doğru yaşayabiliyorsun. Ee, o yüzden biz 90 dakika bittiğinde e, galipsek o keyfi o, o an yaşayabiliyoruz. O da zaten kısa sürüyor çünkü e, yarım saat ya da bir saat bir sevincimiz oluyor. Bir sonraki maçı düşünmek zorundasın. Bu tamam. böyle gelmiş böyle de gidiyor. Dolayısıyla sevincimiz e, çok fazla olmasa bile e, süresi az sürüyor ama o da yetiyor. Gerçekten yetiyor. yetiyor. Bir haftanın o emeği e, yarım saatlik o sevinç bize gerçekten... Ee, inanılmaz e, mutluluk veriyor. Geldi şeytan. Geldi. Gel. Ve valla. şeytan geldi. Ben hocamı yalnız gel, gel gel gel yalnız gel. bırakmak gel. istemiyorum. <gülüyor> Toprak ipteyken ben çok güveniyorum. O da aslan gibi bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bu arayı iyi geçirmek lazımdı. E, çıktı antrenmanlarla. E, biz orada antrenmanları ikide yapıyorduk ama e, hava şartlarından dolayı bulunduğumuz sahanın zemini e, resmen beton gibiydi. Bu da bize dönüşü kötü oluyordu. Dolayısıyla biraz daha yumuşak, biraz daha sağlıklı bir ortam bize bu anlamda yönetimi sağladı. Sağ olsun bizi kırmadılar. İyi bir kamp dönemi yaşıyoruz şu anda. Umarım bu ligde bize olumlu şekilde yansır. Hüseyin hep de devre arası da çok kısa sürdü. Bir maç arasından daha kısa bir devre arası oldu evet, neredeyse. Sizin kupa maçından dolayı. Bizim için bu devre arası oldu evet, aslında. Arası. Yani biz devre arası yaşamadık, kupa maçıyla geçirdik. Dolayısıyla arkadaşlarımız bugüne kadar yoğun bir şekilde çalıştı takım olarak. Aslında bu bizim için devremez de olduk. Böyle bir e, fırsatı biz de kaçırmak istemedik. E, çok da faydalı olacağını düşünüyoruz. Biraz yoracağız onları belki şu 4-5 gün yani. ama e, her şey onları için. Takımımız için. bizim için. Likbaşı Sarkı'nı yol açık. Yeni transferleri de odada gitmiyor musunuz? Yani yeni transfer... E, ikisi benim odada diyor <gülüyor> <gülüyor> Transferlerimizi sezon başı bitirdik ya. Yani. Ben takımdan memnunum. Yani şu anda gayet iyi gidiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. bu takımda stoperlerin forvetlerden fazla gol atmasın size mümkün Delikanlı gibi söyle oğlum. Güzel <gülüyor> bir soru sordu. <gülüyor> He. Onların gol atmasındaki en gayetken İshak'tır. <gülüyor> ben a**ları kesiyorum onlar da gol atıyor. Bu kadar basit. <gülüyor> Oğlum duran toptan bahsediyor, Ataşları kesiyorum derken, Akan oyundan bahsediyor. Akan hocam, oyunu zaten görmüyoruz. Duran top diyor. İshak. Erdem o, abi Durantop. gibi usta hani. bir oyuncumuz var hocam. Ordner, Frikik, Foy. Onlara duran top deniyor. Yani, evet. Gerçekten siz de söylediğiniz gibi, bizim e, hani Yusuf olsun Sinan olsun, o yan toplarda duran toplarda da çok paylatılar bu sene. Atmaya devam ederler inşallah. E, Tabi bunun en büyük etkeni bence Erdem abimizin olması. Hayatlar çok temiz. Tabi bu konuda hocamın da sistemini es geçmeyelim. Allah razı olsun ya. Hocam hocam o <gülüyor> haftanın haftanın üst 4 günü yan top, duran top, topları hani çok, çok çalışıyoruz. <gülüyor> Onun da maçlarda yani meyvesini alıyor diye düşünüyorum. Şu an çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz ya. Yani. Neyse hocam oyun binam. Biz yine çıkalım. Evet. Koryetler gol atsın, Yemin Çeleman'lar gol atsın mı? Artın. Yoksa Erdem, Orta İlkesi, Burantop'ta Zor'a mı Her gol atarsın Her ikisi de. Bizde çok, biz çok plan var. Biz Çünkü hocamın çok tanımlıyordu. Yok bizde A, B, C bütün planlarımız var. A, miri C, D. Üçün emiri tutuyor yani. Ya, arkadaşlarımızla biz çalışıyoruz. Yedi, sekiz aydır çalışıyoruz. Bir oyun formatımız mutlaka var ama oyun formatının içerisinde mutlaka stratejilerin de gelişmesi gerekiyor. Rakibe göre analiz yapmak gerekiyor. Bazen rakip takımları önde baskı yapıyoruz, bazen ikinci bölgeyi bekliyoruz, bazen birinci bölgeyi bekliyoruz. Galipken duruşumuz belli, mağlupken duruşumuz belli. Dolayısıyla bunları sürekli çalışıyoruz. hani Bir oyun planı derken bunların hepsini totalde topladığında aslında bu da bir plandır, bir stratejidir. Ama... Rakibe göre ve maçlara göre analizler yapıyoruz, oyuncularımızla bunları çalışıyoruz, gösteriyoruz, anlatıyoruz. Gerek pratikte gerek sahada bunu uygulamada gösteriyoruz. Her rakibe göre farklı stratejiler var ama genel anlamda da bir oyun anlayışımız var. Bunu görebilen görüyordur muhtemelen. Şimdi rakibe göre bir oranda çerçeveyi çiziyoruz diyorsun hocam. Yok ama genel şey... anlamda evet, bir oyun değil, değil planımız değil. var evet. ama mutlaka... Ee, rakibin e, kuvvetli e, yönlerini ve zayıf yönlerine göre de o maçta 3-4 tane strateji mutlaka belirliyoruz. Yani işte kenar var sonları, geniş oyun, merkezden ucum, Durant top gibi durumlar söz konusu oluyor. Buraları nereleri kullanmak lazım? Buralarda nerelerde bize avantaj sağlar? Rakibin güçlüyenleri nereler? Nereleri beklemek lazım? ona göre tabii ki bireysel olarak ve takım olarak mutlaka rakibin analizini yapıp ona göre bir strateji geliştiriyoruz. Rakip evet. rakip de bize İshak'tan yürüyor da işte. Iştediği kadar yürüyor. <gülüyor> takım analizi genelde şöyle oluyor. Rakip diyor ki yine İshak'a verin, baskı yapın. Rahat alırsın <gülüyor> diye mesela. <gülüyor> Muhammed'in evet. bir lafı vardı yani. Hoca beni oynatmayarak şampiyonluğun en önemli adımını atmış oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> İsmet Taşdemir hocamıza söylemişti. Yükleniyorlar takımda. Böyle aslında. Yükleniyorlar. Benim hoşuma gidiyor. Vallahi beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Geçen şeyden bahsetmiş. E, Geçeray Güç'ün bir başkanı aramış herhalde. Mescid oldum size böyle değil, değil mi ne oldu diye. Sedat Başkan evet. Ar aradı beni <gülüyor> geçen de gün de. Böyle demiş. Aferin oğlum dedi. Çok iyi gidiyorsun Şu böyle hani, devam misin? et dedi. Ben de dedim ki başkanım. Sizde oynadığım dönemde hocandan kaynaklı siz beni kullanamadınız dedim. <gülüyor> ya Öyle değildir o... muhtemelen. O, o zaman ki hocamızda muhtemelen senin es farklı eskri yönlerin vardı. Eskire olarak yaklaştı da. Şöyle bir özelliği var. Şimdi sahanın orta sahası var. Evet. çizgi var. İsa şimdiye kadar orta sahayı geçmek. Çünkü orayı geçince kendini yabancı hissediyor. Genelde bu tarafta hep oynamış. Bu tarafa geçince biraz zorlanıyor da o da oraya öğretti. Yani futbol e, sahasının evet. bu tarafı da var. Burada da pozitif kullanmak lazım. Sağolsun İshak oralarında. Çok kullanmaya oraları da, başlıyoruz hocam. Özellikle Bursa maçında e, iki asisti var sol falan. E, İsa ne oluyor falan yani, dediler. Buraya. Dolayısıyla İsa o özgürlüğü de vermiştik. Hatta bu maçta da öyle bir e, stratejimiz vardı. Hatta bir iki pozisyon girdi soldan aldı götürdü. Yani evet, bizim evet. o 1 5 ve 2 4 dediğimiz yerleri yerler İsak anlamda iyi kullanıyor. Herkes İsak'la zaten çok zor. Biz de memnunuz. Geçen hangisinde takip ediyor? Bandırma'da o kadar takip etmedim ama. Şöyle gündür. İsak şu an Kse arasında evet. ciddi bir durum var. Fark var. Fark var. Fark var. O, hoca faktörü. Hoca faktörü. Zemin faktörü. Hoca hoca faktörü. Adamssın lan. Zemin <gülüyor> zemin de var ama birinci faktör oca faktörü diyorum. Ya o dönem sizin Kesinlikle. kazandığınız maçlar hep zeminden mi kazandınız? İçerdi evet evet. Yani şimdi hani gelen takımlar yani. alışık olmadığı bir zemine geliyor. Tabi biz hani her hafta oradayız. Sahanın her yerini biliyoruz. Gelen takımlar hemen ilk 10 dakika çat çat tokatlıyoduruz <Gülüyor> da. Evet. Ha doğru doğru. doğru, doğru. <gülüyor> biz bunları iki maçı da 90'da <gülüyor> uzatmalarda yenildik. <gülüyor> <gülüyor> Gereğiyle yaptık diyorsun. hocam. Şimdi İsa'nın e, oyuncu karakteri şöyle, genelde defansif özellikle <gülüyor> evet. tam bir altı numara. Ama İsa'nın o bitmez tükenmez enerjisi, işte e, 90 dakika boyunca içerideki o arzusu, isteği, kazanma arzusu. E, biz o işin o boyutunu biraz daha ofansif olarak e, ön tarafta da değerlendirmeyi düşündük. E, o da bizi mahcup etmedi. Belli maçlarda defansif, belli maçlarda da ofansif gücünden ciddi anlamda faydalanıyoruz. Ya İsa ki 3-4 tane daha oyuncu olsun Yunanistan al ya. Aa, yani sonra... öyle bir oyuncu. Beni gömdü burada abi. <gülüyor> Akın, e, şimdi İsa... Akın sana çok gelmiyor ki. Sana yani, fazla pozisyon geliyor, gelmiyor İsaak olduğu ya, için. fazla <gülüyor> pozisyon gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki senin e, farklı hocam. karakterde Meske bir kardeşimizsin. <gülüyor> Severim seni bilirsin. Sağ ol hocam fazlada konuşuyor. <gülüyor> bu taraftan, aşağıdan sağlam geliyor diyor. Ha. Evet, aşağıdan gerçekten e, altyapıdan iyi kaleciler geliyor. Onlara da önem veriyoruz. Tabii sadece kaleci de orada e, işte Emre'si var, Ulaşı var, Atakan'ı var, e, Sıracı var. Ee, ama altyapıdan özellikle kalecilerin milli takıma gitmiş olması kulübümüz adına ve bizim adımıza da sevindirici. Onları da işte 15 günde bir ya da ayda bir sürekli değiştirerek çenç yaparak Sana e, çağırıp evet. e, onları da görüyoruz, değerlendiriyoruz. Gerçekten e, çocukların önü açık. Sabırlı olurlarsa biz gittikten sonra da bizim onlara verdiğimiz değeri verirlerse kulüpte de kazanır, çocuklar da kazanır. Gerçekten altyapıdan oyuncu yetiştirmek... Bir oyuncunun hayatına dokunmak, ona statü kazandırmak, meslek kazandırmak, para kazandırmak, kariyer kazandırmak bana göre çok büyük sevap. Biz de onu elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar gerçek Ankara güçler. Dışarıdan transfer olan arkadaşlarımız artık profesyonelliğin belli boyutlarını yakalayıp, artık bu işi tamamen ekonomiye çevirip ama onlar burayı yakalayabilmesi adına gerçek Ankara güçler. Onlara daha çok sahip çıkmak lazım. Abi olarak bunlar da kardeşlerim. Ankara kardeşler... çok kaleci çıktı. Ben kendime bildiğimden Sen bile... Sen beni iyisin abi herhalde. Ya ben <gülüyor> şampiyonluk <gülüyor> röportajında Altay, Korcan'la röportaj yapıyorum. Altay diyor abi, kısa kes diyor, hala oynayacağım diyor. Beni çıkarsın artık diyor, numarası sınıf yapıyor. Benim şampiyonluk röportajlarım meşhurdur. Bu arada inşallah yine yapacağız bunu. İnşallah inşallah. Sağdaki... i̇nşallah, i̇nşallah. Sağdaki. Bir çok futbol klişesi vardır. Bu takım çıkarsa şu kadar futbolcudan fazlası oynamaz. 2-3 kişi oynar, geri kalan oynamaz. Futbol klişesi, Ankara ucuna ne kadar uyuyor sence? Ankara ucu inşallah çıkacak zaten artık. Çıkar fısık konusunu konuşmuyorum. Onda, onda kimsi şüphesi olmasın zaten bizim tek hedefimiz o zaten başka bir şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Öyle veya böyle bu takım çıkacak olanların izniyle de Sizin o söylediğiniz klişe de yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim ya yani, katılıyor diyebilir. <gülüyor> Kendin oynardın mı <süperdi>. Her türlü. <gülüyor> Her türlü sonuna kadar. Oynata bağlı var. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oynatmak isteyen oynatırsa Süper Lig'de herkes oynar. Evet. Arada çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Ama Doğru planlama. bazı oyuncular konusunda şüpheleri var belki oynayamayacağı konusunda. <gülüyor> Süper Lig'deki <gülüyor> hedefle <gülüyor> de <gülüyor> alakalı Yok hocam olur mu ya? Bu takım olduğu gibi oynar. Varsa söyle yok. söylerim yani hemen satarım <gülüyor> seni. <gülüyor> yok hocam yok yok. Bence de oynar ya <gülüyor> Yani çok çok, çok, çok, geçen çok kişi sene çok oynar. Çoğu kişi oynar, gerçekten oynar, oynar. yani. Atla ya deve değil gerçekten. Arada çok büyük bir durum yok. Evet. Hatay'da. Mantalite farkı. Yani statüyü kazanıyorsun. Oraya çıktığında, o statüyü yakaladığında, o atmosferi yakaladığında arada çok büyük fark yok. Örnekleri de var. işte bugün Hatay çıktı, Giresun çıktı. O ligde oynayan oyuncularını belli sürelerde oynatıyorlardı. Önemli Şimdi olan o doğru. planlamayı doğru yapmak. Şimdi doğru tercih yapıp oraları güçlendirmek. Şimdi hazır akım buradayken ona sormak istiyorum. Hatay neyi doğru yaptı? Ya Hatay bir kemik kadrosu vardı abi. E, hocamın dediği gibi planlamayı hep doğru yaptı. O kemik kadrosunu hep korudu. E, güvendiler onlara. Şans da verdiler. Onlar da mahcup etmedi Hatay sporu ya. Ömer, Ömer Hoca da orada e, çok iyi takviyeler yaptı üstüne. Süper Ligi o geldi. İyi bir çıkış yaptılar. Şu anda hala devam ediyorlar. Yani şimdi gerçekten futbolda model olarak kimi konuşalım Alanya konuşulur, Hatay konuşulur. Evet. Çünkü bu ikisi evet. çok doğru model gibi gelmiyor. Özellikle Hatay yeni geldi. İki senedir doğru yapıyor ama Alanya uzun süredir bunu Alan yapıyor. Ya. Gerçekten ya dediğim gibi yani şimdi belli bir gücü var Ankara gücünün. İnşallah bu ligden yukarıya çıkacak. Güçlü olduğu için oraya çıkıyor. Oradayken de oraya çıktığında da bu gücünü biraz daha güçlendirmek adına daha güçlü oyuncular aldığında 5-6 tane oyuncu almış olsa doğru ve güçlü oyuncu. Bak orayı da doğru oynayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani doğru planlama, doğru yapılanma ve her şeyin düzenli olması birliktelik mutlaka pozitif anlamda sana dönüşü oluyor. Dediğim gibi çok arada uçurum yok ki o ligleri oynayıp şu anda bizim takımda oynayan arkadaşlarımız var. var. O ligleri oynayan arkadaşlarımız var zaten. Şimdi o zaman bir yavaş yavaş toplayıp tahmin alayım. Sezon sonunda Ankara'cı kaç puan hayda İlk önce Nisar Kardeşim hocam, ha, bak, Sezon başında hocam, hocam basın sözcüsü Gökarp Bey maç tahminleri aldı. En yaklaşanlardan bir tanesi ben olmuşum. 18 puan demiştim ilk 6-7 maça galiba. En yaklaşan ben olmuşum. Ee, pardon 10 maça 18 puan demişim hemen hemen. 20 maça kaç puan almıştık biz? Bu sene mi? Evet. Sene on Ülk maçta sene abisi ya. Üç, üç, üç, ya. Geç, yirmi bir falan oldu. Tabi Ama al saplı yedi galibiyet, yedi galibiyet bir e, beraberlik aldık. 21. E, i̇ki galibiyet. Pardon. Orada beraberlik, üç beraberlik, yedi galibiyet, galibiyet or, Aynen, üç or, beraberlik üç, yedi galibiyet var. Orada yok hocam. Aynen. Üç beraberlik yedi galibiyet. Evet. Ya, yedi, üç beraberlik. Yani 24 puan almış yani. On maçta puan. Ben yazmışım. Ben insaflı davranmışım. 24 puan yapmışız. Evet. Sezon sonu kaç oldu hocam? Valla gönül ister ki her maçı alalım. Ama şampiyonluk için ne yeterliyse inşallah ona, o bize nasip verir. Ne yeter sence hocam? 70 ve üstü yeter diye düşünüyorum. Yani 70-75 arası. Sanki 73'ler garanti gibi ama işi garanti almak lazım. 75 yüzlüğü şampiyon yapar diye düşünüyorum. Sen de düşünsün. Vallahi ben de hocama katılıyorum ya. 70 üstü şampiyon olur, 2, -2 girer yani. Yani bizim hiç öyle düşünmedim ama ben şöyle söyleyeyim abi Ankara gücü şampiyon olur şimdi puanı muana ben bilmem ya. <gülüyor> Ankara gücü şampiyon olur, 70 evet. olur, 60 olur, 80 olur ama Ankara gücü şampiyon olur. Abi. Olalım da biz şampiyon kaç puanla çıkmayacağız? Yani. Yine de tahmini aldım En yakın kim çıkturdu değil Ödül ne abi? Sen ödülü söyle ben sana nokta atayım. 77 puanla çıkarsın. Bir Hesaplamam lazım ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da bana sivil starı Sen oldu. de yani söylese soksa... abi abi Ankara gücü e, sezon sonunda kaç puanla çıkarsın? 76 puan alacak Ankara gücü. Yani benim ben kendime de. göre kaç var. Ben 77. Ben, hani hocam, bir puanım var da onu ben söylemem. Hocam bunda. 76, 77. Ben biliyorum yani. Erçoban abi kaç oldum. puan alır Ankara Gücü? 76, 77. Dişleri <gülüyor> ya. yaptırdın, 80. konuşmayı unuttun ya. 80 puan 80 Coşkun 80, 80 dedi. Emre abi, Emre abi'den de alalım. Ben Emre abi, abi de söyler. Söyle lütfen. <gülüyor> söyle abi. Ya ben kaç puan yeter onu söyledim. Kaç puan yeter? Atılıyor 72. Evet. Ben de 70 diyorum. 75 76 77 hocam da 82. Ben biliyorum be hesapladığım yani benim hesabım belli of. Ben acaba benimki nasıl? Allah'ım sen. Allah sen. Nasıl ben burada söylemeyeyim bilmiyorum acaba. Hocam o zaman bak ne yapalım biliyor musun? Bu videonun altına taraftarlar da yorumlarını yazsa. Yazsın. Bilen en yakın kim tutturduysa yemeği bizde. Yemek mi? Yeme kısmı ne abi, abi o kadar o, hafif olmaz. Yemek abi? Baştan aşağı Ankara giydirelim ya. Can, baş, aynen öyle. Baştan aşağı karagücü <gülüyor> giydirelim öyle, abi. Kormasını, eşortmanını, amorağını, Bu dörtlü, bu dörtlü hocam. Yani <gülüyor> Gerisine bakacağım. On bin, bakıyor, on bin bakıyor, de, <gülüyor> de tabir <gülüyor> edebilir <gülüyor> he. Oca hesabını yapın. bin kişi ayrı şey tabir edebilir. çekiliş yapacağız oğlum ya. yapacağız hocam, çekiliş yapacağız. Canları sağ olsun. Yanında da birini geçsin arkadaş iki kişiyi gideriz abi. Doğru diyorsun biz de güzel oldu. Olan, tamam, görken bir de kızızaydı Görkem'le bu kutlamamızı da yapalım. İnşallah şahsınız. İnşallah Allah'ın bize öyle nasip eder. Amin. Bir daha da inşallah bu ligleri görmeyiz diyorum hocam. İnşallah Ama gerçekten Ankara gücü görmememiz bu evet. ligleri evet. görmemesi, görmemesi lazım. lazım. Biz de onun için uğraşıyoruz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama o şampiyonluğu <Gülüyor> biz yaşatırsak hayatımız boyunca o bizim e, gururumuz olur. Çocuklarımıza, torunlarımıza bunu anlatmak e, çok güzel bir duygu olsa gerek. İnşallah daha çok şampiyonluğa da yaşarız hocam. İşte i̇nşallah, Tabi neden olmasın? Yani e, Ankara gücü e, süperlikte şampiyon olması kadar doğal bir şey yok. Yeter ki sabırlı ve doğru yapılanmış olsun. Oraları da yap olur yani. Şavalar da birazsin, tribünler de olsun. İnşallah. E çünkü Ankara gücü taraftarının görkemini rakip türbünde takım da yaşamışsın. Abi yanlış, yer, yanlış yerden girdin şimdi. Biz, Ankara gücü taraftarı istese, sıcağa soğuğa bakmaz abi. O stadyum doldurur yanlış yerden. Istemiyor gidiyorsun. diyorsun ya. Yani. Ya hayır yani istese doldurur <gülüyor> <gülüyor> abi. Ankara gittim. bir tarafları <gülüyor> doldurur. kara akışa bakmaz. Kar, geçen haftaki maçı görmedin mi abi? Karda kışlı adam var. Ekonomi boyutu var. Işlar Pandemisi var, aşısı var. Tabii bunlar ama şartlar var. Ama biz şunu var. biliyoruz ki hepsi bu takımı çok seviyor. Tabii. Bu takımın gerçek eee sahipleri onlar. Ben her yerde bunu söylüyorum. Iıı e, ama gönül ister ki biz orada dolu tribünlerde gücümüze daha çok güç katsınlar her geçen hafta çığ gibi büyüsün. Herkes Ankara gücünün e, seyircisinin büyüklüğünün farkında. O stada gelirken rakip takımın ayakları titresin istiyoruz. 12 değil on kişi olur Ankara'da. Tümler doğduğu zaman o kesinlikle. Kişi kişi yani bu. Ya bu haftada bunu hissettik zaten. Maç sağ olsunlar 90 dakika boyunca evet. takımlarını çok ciddi desteklediler. Sonuçta da e, son dakikalarda olsa bunun e, meyvesini aldılar. E, böyle olmak zorundayız. Hepimiz Birlikteyiz. Hepimizin amacı aynı. Bu İshak'la, benle ya da sadece takımla ya da sadece yönetimle ya da sadece taraftarlı olmaz. Bu birlikte olur. Birlik zamanı. Gümbür gümbür geliyoruz diyorsak o zaman gümbür gümbür birlikte olmak lazım. Ee, yüzde yüz destek olmak lazım. Ben ona inanıyorum. Ulusu bu, bu arada geldi değil mi? De Kampa geldi olsun. Olsun yaklaşık on gün falan oluyor gelelim. Yani antrenman izin, yapamamıştır büyük ihtimalle. Yok, i̇zin gününde de sürekli çıktı, Hı -hı. antrenman evet, yaptı, çalıştı. çalıştı. E, şu anda da fena değil. E, eksiklerini tamamlıyor. Bu kampta onun için de iyi olacak. Ayrıca sakat oyuncularımız için de iyi olacaklar düşünüyorum. İnşallah Ankara'ya Gençler Birliği maçı öncesi eksiksiz çıkarız. Ankara'da her zaman keyfi, tadı, heyecanı bambaşka olur. Evet. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum hocam, bizi burada ağırladınız. Ee, Sizde şeref verdiniz, iyi ki gelmişsiniz. Ayarınıza... Ankara'da da yapalım hocam buna. Yaparız mı? Ankara'da da yaparız. Yaparız ya neden yapmıyor? Yani gerçekten ben de Ankara'cı futbolcularıyla böyle keyifli röportajlar yapmayı çok özlemiştim. Geçen güzel senelerde öyle... pandemiden yapamadık, kötü gidiyorken yapamadık. Artık güzel zamanlardayız. Bu mikrofonlarda güzel şeyler konuşmayı ben çok seviyorum, çok evet. Ya Ankara'da doğal olan her şey inşallah. çok güzeldir. Öyle lamburlumbur girdi, kusura bakmasın Yo, Bence daha olur. doğru oldu, doğal oldu. Bizim bir de böyle yanımız var. Her zaman hiçbir şey değiliz. Benim, senin mi benim mi? Benim? Benim, benim hocam. Yani <gülüyor> benim girişim <gülüyor> daha iyi oldu. O işi geç. <gülüyor> ben senin <gülüyor> hocam. hocarım. Benim girişim daha iyi oldu. Tamam hocam. Kimin girişim hocam daha iyi oldu? Daha iyi oldu. <gülüyor> hocam ben. Abi neyse <gülüyor> sen onları bırak. Biz <gülüyor> beraber seninle iyiydi. Konuşmaya yani geldiler bozduklarım muhabbet. Ya, ya var ya. <gülüyor> biz araya girdik ya. Siz araya girdik <gülüyor> ya. <gülüyor> ya <akım gülüyor> biz çıkalım hocam. Kusura bakmayın rahatsız verdik ama. Biz çıkalım. Ercüment evet. abi oradan bakıp bakıp işlerini gösteriyor bana. Yeni yaptırmış. Şartlar ne olursa olsun her zaman şu ikiliye ihtiyacınız var. Hadi konuşun bak. Hadi. Büyük konuştum Öyle ben hocam öyle kısa ve her öz. Herkese ihtiyacımız var. Ha abi. geçen ol. Vallahi herkese ihtiyacımız var. Ben hep oyuncuma değil şunu söylüyorum. Sahin içerisinde herkesin birbirine ihtiyacı var. Dolayısıyla buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var. Size de ihtiyacımız var. Tabii tabii tabii. Dolayısıyla e, Ankara gücünün e, hedefe gitmesi için bir eksik kalmayalım. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bu takımı Süper Lig'e birlikte lütfen çıkartalım. Bir Herkesin bu çorbada lütfen tuzu olsun. Tek isteğimiz bu düşüncemiz bu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler. Ben, ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Emekleriniz için. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. İyi ki varsınız. Sağ olun. Abi ya biz mi? Mi? yok yok hocam hocam, <gülüyor> ya, hocam bir dakika yok, yok, yok, hocam bir yok, yok, yok, şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim gel hocam yalnız Ankara gücüyle bir dakika oturmuşsun <gülüyor> <bir gülüyor> güzel kardeşim hocam otur bir şey, şey yok söyle abi yok abi bizim abi bizim Ankara gücüyle röportaj yapmaya gelmiş hocam üstünde ne Ankara gücümüyle alakalı hiçbir şey yok ben ya. satranca Ama, geldim normalde sizin abiniz oğlum verin o zaman çıkar çıkar çıkar vereyim de can baba beni gönderse abi ben teşekkür ederim görüşürüz görüşürüz selam görüşürüz hoşça kalın